Merhaba arkadaşlar bugün sizlere işte Tron Kim sitesine bir daha yatırım yapacağım ve bunu göstereceğim Aşağıdaki bıraktığım linkten Kayıt oluyorsunuz buraya gelip artı 90 seçiyorsunuz Benim davet kodumu girersiniz iyi olur sonra buradaki kodu girip kayıt oluyorsunuz Kayıt olduktan sonra size böyle bir ekran gelecek Size ilk girdiğiniz zaman 1000 TRX hediye verecek Buraya gelerek Yardım ve destek alabilirsiniz buraya gelip Bildirimleri okuyup kar olanları gösterebilirsiniz şimdi onları göstereceğim ilk ben şuraya bir yatırım yapalım Yeni açtım yeni hesaplam bir daha yatırım yapmak istedim Son cüzdan ip tron diyoruz Adresimizi kopyaladım Bu defa 50 TRX yatıracağım tron çek diyorum ben bu adımları tamamlayıp geliyorum Son adımda tamamlıyoruz gördüğünüz gibi çekme işlemini Tamamladık Birazdan siteye geçecektir şuraya Home diyoruz Hemen kar oranlarını göstereyim size Zaten şuraya yazıyor direkt trading dediğin zaman Zoltmanic arka altı yazıyor yüzde buraya girdiğiniz zaman rejive edip 60 tx alabilirsiniz de yandaki de Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi kazanç oranlarından bahsediyor şirketlerin nerede bulunduğundan işte. Senin günlük madencilikleri altıdır yeni kullanıcılar kayda hesap ettiğin demiş, başarılı en az 5 TRX yatırma Yani hesabı aktifleştirmek için 5 TRX'den az gönderirseniz Sitede kayboluyor bu yüzden Buna dikkat edin Günlük para çekme limiti Bu e, kadar yatırırsanız 2.5 30.000'den 19.000'e kadar da %3. İşte 20.000'den işte buradaki kazanç oranlarından bahsediyorsa. Parayı gönderdikten sonra buraya gelip depozit deyip depozito miktarının alnına basmanız lazım. Biraz bekleyin. Geri gidip sayfa yenileyin bir kez. Gördüğünüz gibi şu an geçti. Ha yok bu geçmedi. Biz şurada topladığımız 60 TLX'i ya. O yerde daha geçmemiş hesaba. bakalım daha paribu'dan geçmemiş zaten ben geldiği zaman devam ettireceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar 51 TRX yatırmış dememiz tamamlandı ben daha önce 300 TRX daha yatırmıştım zaten diğer hesabım onu da göstereceğim şimdi buraya geçmesi zaten bir iki üç dakika sürüyor hemen geçiyor buraya buraya gelip hemen tekrar bir deneyelim diyelim geldikten sonra ben videoyu devam ettireceğim arkadaşlar videoyu duraklatır duraklatmaz zaten hesaba yesi eğer sinki kesmesi değil ise deposit tip ya da deposit amount sayfayı bir kez yenileyin. sonra hesaba geçecektir buradan gelip vitral diyeceğiz buraya basıp e, tron adresimizi kopyalıyoruz Buraya ne kadar çekeceğimizi yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 50 TRX yatırdığımız için 1.25 çekebiliyoruz. Günlük 106'sı buna denk geliyor herhalde. Gördüğünüz gibi çekmiş işlemi yaptık. Birazdan hesaba geçecektir. Ben hesaba geçtiği zaman devam ettireceğim joyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaba yerli para. Buraya geldiğim zaman mine buradan takım e, listesine bakabilirsiniz. Level 1, level 2 ve level 3 var. Buradan transfer basit hesap promosyon hesabından temel hesaptan promosyon hesabına falan geçiş yapabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sizin paylaşma linkiniz var. Birinci seviyede kazanç %17, ikinci de 15, üçüncü de %13 olması lazım kar oranlarının Ben şimdi 300 trx yatırdım hesaba geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesapta 300 trx yatırımım var. Hemen zaten para hesaba geliyor. Yani bir 3-5 dakika arası bir şey sürüyor. Endişelenmenize gerek yok bu yüzden gelmezse. Eğer bir sorunuz olursa buradan home değil. müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz kurba. Oradan zaten size hemen destek olacaklardır istediğiniz.